Anna Deniz'in BBL'de olması stratejik olarak doğru. <gülüyor> Bu konuşulacak. Bu, <gülüyor> Bu cahil Cüel abi. Mini bir cahil Cüel olabilir burada. Bunlar konuşulabilir gerçekten. Abone oluyorum demiş. Ana, görüyor musunuz sayın değerli arkadaşım. Mehtap vallahi Valla iyi buradan da bir 5 dolar baba 10 numara bugün keyfim yerinde Alo Neymar'ın ayakkabısı da güzel mesela ama götten amına koyayım biraz. Kanka ben sevmiyorum ya o çocuğu. Götü ya orası çocuğu ne olur al amına. Ne yapacak <gülüyor> Neymar? Ekmek Götü parasını çıkar diyor <gülüyor> adam. Mala bak amına <gülüyor> Götü kaktı. Geri de gel. Götü kaktı. <gülüyor> Siz yine ne yapıyorsunuz? Amına koyayım şu odaya girer girmez ayakkabılar bilmem neler hunlar bunlar. Ne yapın sen? Yayında ainda de şeref short makmadı. Gel. Gel, birini aldım çaramam olsun abi. Ya, ya. ya, ya senin sen oğlum bir şey söyleyeceğim. He. Bak. Gir benim yayına. Yayındayım şu an zaten. Allah sikti WhatsApp'ı kapatayım da gözükmesin. Oğlum ekrana Gelin verme ya. şimdi amına koyayım yanlışlıkla. Ya Eray ya. bu ne renk? Eray bu ne renk? Karga, Kemal bu beni kandırıyor. Beyaz <gülüyor> renk değil mi bu amına koyayım? Beyaz onu seviyim ya. Beyaz. Sen niye adamı kandırıyon lan? Geri zekalı. Orazu çözümü yapıyor amına Bir abi. ben bu abi. Bu, bu, doğru, söylüyor. bu, bu seher doğru söylüyorsun doğru bu. Bu karpuz benz değil abi. Bu bu karpuz benz değil beyaz abi. Beyaz abi. abi. Bu karpuz. <gülüyor> karpuz abi. <gülüyor> bu karpuz abi karpuz abi. Ney bak ne aldım lan? Sen niye böyle bir çorap aldın? Borus muyuz? Osağı o girmiyor. Abi Lan abi. Korku, korku, Sen için mirad edemedim şey, bir olmadan kapatayım da Şimdi arkadaşlar ekrana bir şey verdim Geray senin ne? kitle Benim kitle birazcık e, bugün kapı yormuş anladeniz hakkında Güzel bir transfer olduğunu düşünüyorlar ama Sonuç olarak kitle bir toplandı Bir şey aldı bunu hani sürece aldı bakalım şu an nasıl ilerleyecek Bizim bir çünkü falan anla anladınız ne <gülüyor> Anladınız <gülüyor> anladın anladın mı Anladınız. Anladınız. Anladınız. Sen bu kız BB'liğe gelince niye bir heyecanlandın? Meral Hanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kanka ilk kız görüyorum. Ben Eray ben. beni aradı böyle diyor. Doğru mu diyor lan? Şakası <gülüyor> <mı> atın? <gülüyor> şey diyom evde. Potonu atın. Sonra okunan bir story attı. <gülüyor> He, arkadaşım. Şunu, şunu He, da söyledim. söyledim. Bari, I'm savage. Akara bak orası bir, bir şey dinle. Percy Muşi Siz de anladınız son bir olay yaşamıştık kitle olarak. Siz anladınız son bir dövüşmüştünüz. Bu ne olacak? Aynen. Bunun olayı nedir? Bu nereye Aynen. gidiyor? Aynen. Okan abi'ye bir gitsin bu konu. Bu konu bir gitsin orada doğru haklı ama barışıyor herhalde, doğru mu kitleler barışıyor da barışıyor da en son da aynı bir kavga oldu ya onu bir düzeltelim tamam o yüzden yani. Anali. Onu... <gülüyor> Anali <gülüyor> nerede? Annali en son yoga'daydı kanka. Yine yoga'ya gitmişti bugün. Ge Oğlum gelsin ya geçmedi mi eve? Şimdi arkadaşlar oradaki olaylar da birkaç böyle yanlış anlaşılmış. Ta bizim eskilerden boss life'a Ferit, Şükrü ve Kemal'le mi gezecek? Bak her bir big boss katılan bir bireyle ilgili genel bir linç geliyor. Bak Çağrı, Oğlum, Efe, miydik? Eray, Juros. Yani sürekli böyle bir şey oğlum gezmemez mi o yok yok şu anda o yok zaten ya korona. Oğlum, oğlum. Bir bir attım, amına Sen koronada da nereye geziyorsun ya öyle bir şey gezmiyor mu diyor. Artı Big Boss Life ev muhabbeti olarak düşünüyor. Şimdi önceki BBLDen çünkü hani eleniyor. Seçtiyse ona gideceğiz. O da yok o değil işte. Nasıl yok ama? Ya. ya. Ya o da değil. Artık Big Boss Life e-spor e takımı tamam, var. Tamam, Doğru tamam, mu? Tamam. Ben Ona gireceğiz şey ama değil mi? Espora şey da girmeyeceksin. Senin Espor'a baksanıza, çok çabuk. Emre sus. Emre sus, bakın çabuk. Emrelen mi? Eee dur bu Dur anlatacağım. Durun anlatacağım. Şunu bir kaçırmayalım çabuk da burada gibi bakın. Bir çabuk kaçırmıyorum bir dakika. Zafer hangi böyle? O zaman Big Boss lifetime Kemal. <gülüyor> ya bu adam. <gülüyor> Zafer ağrı bak yine ne yaptı kendine ya. <gülüyor> Yani bu adam gerçekten ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> bu adam sıkılıyor oğlum. Allah. Yemel bir şimdi ee... Şimdi olayı anlatıyorum. Senin evet, espor'la da bir ilgin mi? yok kardeşim. Eray kardeşim, Jurox kardeşim. Sizin amana göre Valorant mi, mı he? oynuyorsunuz siz? Evet. evet. Yani Onu herkes oynuyor evet. öyle düşününce. Yani o da, öyle bir proje. Selamünaleyküm. Hoş geldin Yogali. <gülüyor> hoş buldum. Hoş geldin. Aleycim, hoş geldi. Halici boş geldi. Ben Minecraft oynuyorum. Yok mu şimdi, Minecraft tutar bizim? Şimdi inceden mücadele başladı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> talent ya, management, evet management nedir talent management? Bana bunu bir eray açıklayabilir misin bana? Talent management e, şöyle söyleyeyim ben size. Management, management e, tabii. Management sözleşmenin olarak yani e, aldığımız insanlar olarak bir genç yani topluluğu demektir. Management aslında <gülüyor> Ben söyleyeyim, söyleyeyim ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Juros sen de yani kurumsal olarak. Kurumsal olarak birisini bir bok, olarak. birisini bir bok değilken alıp bir bok etmek. Ya böyle alakası bir şey mi oğlum telin ne alakası var ya? Güzel sen buraya bir bok değilken değil. mi girdin Juros? Evet, şimdi var ya Çağrı buraya bir bok değilken mi girdi? Ne alakası evet. var? Evet. Oğlum, evet kanka yani oğlum, öyle, he, Efe efe ne alakası? Efe zaten Efe Efe Efe ayrı Efe Ayrı Eee Efe Yugaç Allah Allah Bırakın bir çıksın bakayım amına ne yaptı Eee Eee Ohey Çağırı hoş geldiniz Sakin ol Ben buraya girdiğim zaman CS Professional oyuncusuydu ben amına ne yaptım Yayını da alttan izliyordum Böyle konuşuyorlardı Kendini bir bok zannediyorsunuz ya Evet haklısınız boksunuz <gülüyor> Aynen öyle. Aynen Hayır, Ali. Pazar günü içtün amına. Amur'u? Ali. Diyor? Ya management diyor. amına koydum. Management ne demek ya? Ne ne Bunun demek Çağrı? Yani FIFA yani. He. FM'de mi oynamadınız Amur'a koyayım ya? He. Bu nasıl bir cahillik ya? <gülüyor> FM'le 2004'de mi oynamadınız ya? Çağrı yarrak dese Kemal heyet diyor zaten amına koyayım. Ben anlamıyorum. Yani Öğüştürlüğü şey bir şok. Şey. Ben yarrak dese Kemal heyet diyor. Seninle hemen üstüne oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olay başlıyor Bak şimdi bak Yugali. Management ne demek ya Bak olay şu arkadaşlar İnsanlar, insanlar Yayıncılar Herhangi bak bu olayın e-spor tarafı var Doğru mu? BB'li olayın e-spor tarafı var Prodüksiyon tarafı var doğru mu? Var var var Yayıncı ilişkileri ve arkadaşlıkları tarafı var ee, Şükrü Ben Ferit Ali tarafı var Boslar var şimdi var. hepimizin bireysel yayıncılıkları var doğru mu var var var burada insanlar büyüdükçe yani hem izleyici olarak hem kitle olarak hem içerik olarak prodüksiyonel ihtiyaçları çıktıkça ne bileyim markalar gelip gittikçe yanlış kararlar verildikçe doğru kararlar alındıkça ama bununla ilgili Aslında bizim yayına odaklanmamız gerekirken bizim öbür taraflara ya işte şöyle olur mu böyle olur mu biri ütüyor mu biri ütmüyor mu falan Bunlara yani ben bir şirket sahibi olarak böyle şey konuşuyorum ama ben de tam bilmiyorum çarptırmayın <gülüyor> Bunların yerine Diyor ki bir birim var O birim diyor ki var. burayı biz halledeceğiz Aga. Sal diyor oraya. sen diyor içeriğine bak TV'den diyor sen... ne oldu? Bitti benim eray kanalına bir gitsene ben galiba işten ban yedim biraz önce Ortak yani. olmuş olabilir mi bu ban işi? Ha yok tamam. Eray yani, şu anda sen de banyedin. Evet, sen de banyedin. Birlikte mi yedik bir şey acaba? Şey bir... giremiyorum. Ben, ben Eray kendime de bağlanıyor. giremiyorum. Cemal, beraber mi banyedik? Çaraya girebiliyor mu? Arkadaşlar, sakın F5 atmayın. Bak, F5 atmayın. Serverlarda <gülüyor> bir Ya ben <gülüyor> yayın ben açtım yok. ya. Ar ben şey yok, ben ben yani gerçekten ben yayın açtım ya. Vallahi şey böyle olur Hep Ben ereye giriyordum A arafta. Abi doğru çağır bana götten girisi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an giremiyorum. Şu an bakıyor <gülüyor> yani. F5 atmayın sakın F5 atmayın gider bak. Şu anda gider söyleniyor. F5 atınca 5 lira girdi. <gülüyor> hayır hayır F5 atmayın. Şu an gider sonra bak demeyin yayın gitti şöyle böyle. Şimdi bak. Olay tamamen bu. Bir birim de diyor ki. Var siz diyor bunları diyor yöneten diyor siz diyor yayınınıza odaklanın diyor şeyinize odaklanın diyor kitlenize bakın diyor insanlara mutlu mediyosu mu şey mi yani içeriğinize bakın aga diyor. Anladın mı? Burada da belli anlaşmalar zaten olacak, gelecek, gidecek. Anladın mı? Çağrı da mesela öyle. Yani adam belli bir başarıdayken doğru mu Çağrı? Sana bu işin yararı olmadı mı kendince? Big Boss Life. Aynen yani. öyle. Yani bu management şey tarafının diyorum. Yani, yani daha şöyle kontrol şey ediliyor. Bak şöyle oldu. Şimdi e, Efe ve Anla'dan önce Hı -hı. ben katıldım ya evet. ve ben de sizde zaten arkadaştım, zaten samimiydik ya. Evet. E, şey zannedildi. Sürekli beraber takılıyorduk. Öncesinde de takılıyorduk. E, anlaşmadan sonra da takılmaya devam edince bu sefer hep görüldük, beraber görüldük ya. Şey zannedildi. Evet. Ha, Big Boss Life artı bir kişi daha katıldı. Hani Boss Life. Dila Big Yok, Boss o, Life öyle zannedilmedi şey. yani. Bak Big Boss, yani Boss Life dediğimizde o yani. Boss Life'a bir kişi sana daha katıldı sanırım. Sen ne cevap verdin? anlatıyorum Şunu söylüyor, şunu söylüyor. Boss Life 3'tür. Tamam mı? Ferit ben Kemal. Şu şey e, Şükrü Kemal Ferit. <gülüyor> ben, Ay, saydın, amına, Dur amına koyayım. Dur amına oh, Bu amına <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu Boss Life işte. <gülüyor> Big Boss Life nedir? Oraya artı bir Okan'a bak. O hani Bigin dalgası da oradan geliyor. Daha prodüksiyonel adamın bize bir şeyler gösteri böyle. Ben şöyle Spikbol örnek vereyim Kemal? Ver bakayım. Şu anda izlediği YouTuber'ların hepsi ajanslara bağlı. Atıyorum evet. her e, mesela Enes Batur'un bir ajansı var ve altında bir ton YouTuber'u var. Evet. İşte Kafalar'ın ajansı var. Kafalar'ın ajansına bağlı çalışan bir ton YouTuber var. Evet. Ya bu ben da aynı yayıncıların bağlandığı aynen e, öyle. bir aynen ajans öyle. yani. Yok kendini sattın. <gülüyor> yok bilmem ne oldu. Yok artık Onunla o bir süre Böyle, böyle yani. şeyler görüyorum. Menajerlik işlerini e, daha rahat yürütebil diye, sen yayıncılığına daha rahat fokuslan diye. Aynen senin arkamda öyle. menajerlik işlerini, avukatlık işlerini, efendime söyleyeyim bizi sıkıntın olduğu zaman, yayında bir problemin olduğu zaman danışmanlık işlerini danışabileceğin Aynen. ve yanımda yürüyebileceğin bir ajans yani burası. Bu kadar Aynen şey. öyle. Ya böyle şeyler olmasın Aynen yani. öyle. Aynen yani öyle. bir dahaki proje olur, mesela bir ev projesi olur. İlla şimdi ben Big Boss Life'dayım da o ev projesinde ben de olacağım diye bir şey yok. Kadro neye göre seçilir? Artık ne kimlerden seçilir? Ona da bakılır yani. Ama E Tabii ki bir de şöyle bir şeyler. Buradaki insanlar iç, hani içeriksel olarak da neden birlikte oluyorlar? Çünkü arkadaşız aynı zamanda. Ama buraya biz arkadaş da almıyoruz. O da her zaman böyle bir kafada şey olmasın. Yani buraya herkes normalde dışarıdan... hani. Başarılı, kendini geliştirmek isteyen, bir hayali olan bir şey olan herkes başvurabilir de aslında bir yandan. Yani bir yandan tabii, söylüyorlar tabii. da bize zaten. Ya da benim ama arkadaşlarım mesela... söylüyor. Hani konuştuğumuz da var şu an mesela. Anladınız mı? Ne Ali? dedim. Ne söylüyorum de, mesela e. Hı? Sen ne diyorsun? Bir şey dedin oğlum ama bir de mesela dedin. Salak. Şimdi şakayı mı açıklayayım. Evet yani Sen ne yapıyorsun bir yandan rakı falan mı demleniyorsun Özür dileriz bir şaka baka açıklatmak istediğiniz için Ali Bey Ya kusura bakmayın Kemal Bey şakamın içinde yardım